Herkese Antalya Sabahı'ndan merhabalar ben Tolga Özbek bugün Savunma Sanayi İhracatçılar Derneği tarafından yapılan toplantı sonuçlandı dün gece Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'le bir basın toplantısı yaptık ama bu toplantıda kameralar kapalıydı sadece notlarımızı aldık ve önemli şeyler söyledi İsmail Bey genel olarak bir savunma projelerinin üzerinden geçti isterseniz Aldığım notları sizlerle paylaşmak isterim. Çünkü S-400 hava savunma sisteminden Altay Tankı'na, TCG Anadolu'dan F-16'ya kadar farklı farklı konularla ilgili İsmail Bey genel gelişimleri, son durumlar hakkında bilgi verdi. İsterseniz hemen başlayalım. sorulan bizim de çok merak ettiğimiz konuların başında S-400 hava savunma sistemi geliyordu. Malum Türkiye 2019'da ilk parti S-400 hava savunma sistemini Rusya'dan almasıyla birlikte Türkiye ve Amerika ilişkileri iyice gerilmiş ve sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. S-400'ün ikinci partisi konusunda İsmail Demir şunları söyledi. Öncelikle anlaşmanın iki aşamadan oluştuğu ve ilk partinin teslim alındığını ikincisi konusunda işte yerli imalat, ortak çalışma gibi alanlarda görüşmelerin, çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Fakat şunu da vurguladı İsmail Bey. E, bu konuda hem Türkiye hem Rusya e, kamuoyuyla çok fazla bilgi paylaşmama kararını aldığında art, altını çizdi. Halen proje devam ediyor. Sonuçta e, hava savunma konusundaki eksiklikler sürüyor. E, Birinci parti, bir e, alınan ilk parti... Çok yeterli değil. ikinci konusunda da devam ediyor ama tabii Türkiye bu konuda hem de Rusya hem de Türkiye masadaki kartları oynuyor. Bakalım bunlarla ilgili sanıyorum 2022'de bazı gelişmeler göreceğiz gibi duruyor. Bununla bağlantılı olarak da SAMT konusu gündemdeydi. Malum Fransa ve İtalya tarafından geliştirilmiş bir hava savunma sistemi. Türkiye S-400'ün anlaşmasının arkasından e, ki bu anlaşma 2017'de yapılmıştı. 2018'de Samp-T için e, masaya oturmuştu ve sonrasında da bazı gelişmelerin yaşanması beklenmişti. Hatta e, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda biz e, savunma konusundaki işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Samp-T'lerle hala ilgileniyoruz ve bu nereye gidecek gibi böyle bir soru ortaya atılmıştı. E, Samp-T'de e, bir tanımlama çalışmasının bittiğini ifade etti Profesör Doktor İsmail Demir belirli aşamalar için imzaya geçilmesi gerekiyor. Ancak bu imzayla ilgili malum ortaya giren iki yıldır salgın nedeniyle çok fazla bir ilerleme kaydedemediklerini İsmail Demir ifade etmiş durumda. Diğer önemli konu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sanayi başkanı İsmail Demir üst yönetime ve savunma sanayi başkanlığına uğra, e, uyguladığı katsa yaptırımları. Şimdi şu an Amerika ile devam eden en büyük e, savunma projemiz. F-16 konusundaki alımlar, SSB Amerika Birleşik Devletleri'nin katsa yaptırımına girdiği için şu an bu görüşmeler Milli Savunma Bakanlığı tarafından sürdürülüyor. Yani masada Amerika'nın karşısında Pentagon'un karşısında Milli Savunma Bakanlığı var. SSB artık sürecin dışına çıkmış durumda. Malum bu Amerika ile ilgili gerilen gelişmeler birçok projede projeyi sekteye uğrattı. Bazı teknoloji aktarımları, işbirlikleri durmuş durumda. Bununla da ilgili Amerika, ben SSB'yi karşımda kara listeye aldım muhatabım Milli Savunma Bakanlığı'dır diyor. Benim tahminimce belki önümüzdeki günlerde daha hibrit bir yapı görebiliriz gibime geliyor. Bakalım bununla da ilgili neler gidecek bizde merak ettiğimiz konulardan bir tanesi. Bir başka önemli konu malum yeni esen rüzgarlarla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri ile epey sıkıntılı olan Türkiye'nin ilişkilerinde tekrar bir düzelme söz konusu. Üst düzey ziyaretler var ve önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nden hem savunma sanayi hem de alımlar konusunda Türkiye'ye önemli bir toplantı yapılacak. İşte kamuoyunda daha önceden işte Aselsan'a ortak olunacak gibi iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar yalanlanmıştı. Ee, bakalım Birleşik Arap Emirlikleri gelecek neler olacak biz de merakla bekliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden de ihracat konusunda... Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Umutlu. Birleşik Arap Emirlikleri özellikle Roketsan'ın önemli müşterisi, sahip olduğu bazı platformda Roketsan ürünü mühimmatlar kullanılıyor. E, bu krize rağmen örneğin Roketsan satışlarına devam etmişti. Sanıyorum önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilginç adımlar gelebilir ve bu adımlar sonrasında da savunma sanayi konusunda da yeni ihracat haberlerini muhtemel bizlerden izleyeceksiniz. Birleşik Arap Emirlikleri de biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde çok önemli bir adım attı. Uzun süredir F-35 alması gündemdeydi hatta Trump gitmeden bu konuyla ilgili çalışmalara hız vermişti ama yeni yönetim Biden yönetimi ile birlikte bu çalışmaya da şöyle bir duraksamaya girmiş durumda. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri tabi paranın gözü kör olsun diyoruz enteresan bir adım attı ve hemen Fransa ile 80 adet Rafal tipi savaş uçağı alımı için 19.2 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Hedefi Filosundaki Mirage 2000'leri Rafal uçaklarıyla değiştirmek. Şimdi bu tabi Rafal'ın en büyük ihracatı olurken 80 adette bir yandan da son yıllarda Rafal'ın enteresan bir şekilde sonun satış başarısı ortaya çıkmış oldu. E, biliyorsunuz Mısır'la başlamıştı. Ar arkasından Hindistan geldi. Bunu Katar izledi. E, Hırvatistan'a yapılan ikinci el satışları, Yunanistan ki epey bizim kamuoyumuz tarafından tartışıldı. Yunanistan hem ikinci el hem de sıfır uçaklar alacak e, ve bunu da bazı eksiparişler sonrasında Mısır'ın verdiği e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin alımı izledi. Tabi Fransa memnun. Açıkçası Fransa'da biraz da Amerika'ya, e, Avustralya ya da yediği nükleer denizaltı golünün belki böyle bir şeref sayısı diyelim bunlarla ilgili o da enteresan gelişmelere haiz Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri. Tabii S-400 ile ilgili tartışma bitmiyor hemen arkasından Hindistan'ın S-400 alışıyla ilgili bir soru sorduk profesör doktor İsmail Demire son dönemlerde Hindistan-Amerika ilişkileri çok gelişiyor Amerika yeni silahlar satmak üzere Hindistan'la anlaşmaya varıyor ki Verme nedenlerinden biri de bu Çin'le yaşanan gerginlik. E, bu gerginlikte tabii ki Amerika e, düşmanımın düşmanı benim çok iyi dostumdur diyerek bu konuda işte P-8 uçakları C-17'ler satılmıştı daha önceden. İşte F-18'ler gündemde falan gibi böyle hatta iş F-35'e kadar gidebilir f 16 bile satabiliriz derken Hindistan'a. Hindistan enteresan bir adım attı ve Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alacağını bildirdi. Burada tabii bir çift taraflı bir uygulama oldu. Türkiye S-400 alınca ambargoya girerken Hindistan'da tabii Amerika Birleşik Devletleri s 400 sefe sefe alırsınız yaklaşımı oldu. Bu konuyla da ilgili İsmail Demir bir net bir şekilde bir istisna dayatılıyor, bir istisna oluşturuluyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından burada çok şaşırdık mı? Hayır Amerika'nın bize karşı bir tavrı olduğu ifadesinde bulundu. Gelelim Ukrayna'ya biliyorsunuz son dönemde Türkiye'nin savunma konusundaki epey sağlam bir orta haline geldi. Onlardan motor alıyoruz, çeşitli hava savunma füzeleri alıyoruz. Bunun karşılığında insansız hava aracı, gemi ihracatlarımız var. Ee, Ukrayna'da ilgili olarak tabi Ukrayna'ya satılan şeyler biraz da Rusya'yı e, sıkıştırıyor. Yani masaya Rusya ya diyor ki Türkiye bunları satma ama e, Türkiye'nin ilk yaptığı anlaşma kapsamlı bir anlaşma insansız hava aracı TB2 bayraktarların teslimatı konusunda bu anlaşma kapsamında teslimatların sürdüğünü ifade etti İsmail Demir. Hatta Ukrayna'ya bir fabrika ve modernizasyon merkezi kurulması İHA konusunda da bu anlaşmanın parçasıydı. Bunlar gerçekleşiyor. Sonuçta yeni bir anlaşma, yeni bir teslimat olmadığının altını çizdi İsmail Demir. Bu arada benim bir sorum vardı. Çünkü iki gün evvel e, Savunma Sanayi Başkanlığı açılan ihalelerde enteresan bir noktaya temas edildi. Bu da yangın söndürme, uçak, alım ve kiralama ihalesiydi. Üç farklı ihale var bununla ilgili. Bu ihaleler ilk defa üçer yıllık uzun vadeli çıkıyor. Ve de doğru tabii. Üçer yıllık verdiğiniz zaman fiyat teklifleri çok daha makul seviyelere iniyor. Çok daha planlama yapıyorsunuz. E, bu konuyla ilgili arkadaşlarımız soruyor. Neden Türkiye e, kendi yangın söndürme uçak ve e, helikopter filosunu kurmuyor diye. Bu bir ekonomik bir planlama. E, kısa vadede tabii ki kiralıklar çok daha ucuz ama uzun vadede bulabildiğiniz hava araçları, işletebildiğiniz hava araçları size daha ekonomik olarak davranıyor. Örneğin Türkiye'nin genel maksat helikopter projesi var. T-70. Bu T-70'de 20 artı 4 adet helikopter Orman Bakanlığı'na verecek ve bir yangın söndürme helikopter filosunun temelini oluşturacak. Geri kalan ihtiyaçlar örneğin geçtiğimiz günlerde ben de biliyorsunuz uçtum Şinuk helikopteri. Şinuk helikopterinin mesela kiralanıyor. Niye? Çünkü çok az sayıda var ve temin etmek çok güç veya işte Rusya'dan Mi-26 helikopteri. Bunları gerçekten birer ikişer adet temin etmek çok pahalı olduğu için kiralanıyor. Bu aşamalar devam edecek. Bir havadan yangın söndürme tanker uçak yani sertme böyle Yangın söndüren bir uçağın kiralanması gündemde. Bakalım gelişmeler neler olacak? Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bununla ilgili Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaptıklarının altını çizdi. Burada e, tabii ki SSB'nin alımlarda çok ciddi bir tecrübesi var kiralama operasyonlarında. Burada da biraz uzmanlığını konuşturarak daha etkin bir filo oluşturulması gündemde. Gelelim hava savunma füzelerinin e, özellikle de yerli projelerle üretilen hava savunma sistemlerindeki son duruma. E, bununla da ilgili İsmail Demir biliyorsunuz Hisaro artı e, sistemi var. Yıl sonuna mı teslim edilecek? teslimat aşamalarının çok önemli ölçüde tamamlandığını ifade etti. Küçük detaylar var ee, ama tabii zorlasak yıl sonuna veririz ama biraz sarkabilir. Bunlarla ilgili çok iyi gidiyoruz. Ee, bunun öncesinde siperin bir ön bir projesi olacak. Bu gelecek ve arkasından gerçek siper geleceğini söyledi. Hava savunmada da 1-2 kilometreden başlayıp 100 kilometreye kadar ee, gerçekten yerli teknolojiyle yapılmış sistemlerin önemine dikkat çekmeye başladı. Burada da tabi bizim izleyicilerimiz de çok soruyorlar. İşte menzili nedir? Ne kadar irtifaya kadar çıkıyor? Bu konularda e, bilgi verilmesini doğru bulmuyorum. Bizim e, Türk Silahlı Kuvvetleri ile de bu konuda ortak bir kararımız var. E, bunu vermektense bizler e, menzili vermiyoruz. Çünkü bunlar açık istihbarata giriyor, giriyor diyerekten İsmail ve bu konuda açıkçası gelecek sorularına biraz önünü tıkamış oldu. Fakat bu bu konudaki devam eden projelerin ve yaklaşımlarına gayet başarılı olduğunu ifade etti. Gelelim tabi çok merak edilen TCG Anadolu gemisine. Geminin 2022 içinde hizmete girmesi planlanıyor. Burada da gerçekten hızlı bir şekilde hizmete giriş çok önemli çünkü bu bu sistemle birlikte öncelikli olarak bir gemi kullanımı olacak ve bazı donanımları gemi hizmetteyken yapılacak. Bunun havacılık tarafına bakarsak biliyorsunuz F-35B serisinin orada konuşlandırılması hedeflenirken bu olmamıştı. Projeden çıkartılmamız nedeniyle bir insansız hava aracı platformu, yüzen platformu gibi de bir görevi var TCG Anadolu'nun bu konuda. E, TB3 modeli geliştiriliyor. TB3 modeliyle de ilgili çalışmalar sürüyor. Gemi hizmete girecek, bir tecrübe elde edilecek. Bu tecrübenin arkasından e, gemiye TB3'ler konulacak. Halen Baykar TB3 konusunda çalışmaların devam ediyor. Ana yapı olarak TB2'den geliştiriliyor. Daha kuvvetli bir motoru var. Daha kısa sürede kalkma özelliğine sahip olacak TB3. Ve tabii ki deniz şartlarında operasyon yapacak şekilde sistemleri modifiye ediliyor. Kanatlarında katlanacağını ifade edelim. Bir başka önemli konu da finans konusuydu. Ee, Türkiye tabii birçok projeye e, teklif verirken karşısındaki rakiplerin, ülkelerin getirdiği çok ciddi kredi imkanları. Bu konuyla da ilgili çalışmaların yapıldığını ifade etti İsmail Demir. Sonuçta bazı ülkelerden e, para tahsil edebilmek çok kolay değil. Bunun karşılığında da e, kredi verilmesi, işte barter olarak adlandırılan mal karşılığı bir şeyler alınması gibi çalışmalar oluyor. Bunlarla da ilgili Türkiye'nin eski oranla büyük aşama kaydettiğini ve gelişmeler olacağını ifade etmiş durumda. Ve tabii ki finansla ilgili dediğimiz zaman da bir kur baskısı, kur durumları da çok önemli. E, malum e, dolarda, euroda çok ciddi bir artış oldu son bir ay içerisinde. Bu durum savunma sanayi projelerinde olumsuz etkiyor, etkiliyor. E, özellikle birçok projede örneğin bazı e, malzemeler yurt dışından alınıyor ve bu yurt dışından alınırken e, dolarla alınıyor veya euro ile alınıyor. Sonrasında fiyat verirken yerli tarafı TL. Bu yabancı alınan kısımlar ise dolarla oluyor ama tabii ki ekonomik kriz bu projeleri de etkilemedi desek doğru olmaz. Gerçekten etkiledi. Bunlarla ilgili sıkıntılar sürüyor açıkçası. Geçmişte böyle bir anlaşma yaparak en azından yerli paydaşları rahatlattıklarını ifade etmişti İsmail Demir. Fakat tabii önümüzdeki günlerde bunun konunun biraz daralması Türk savunma sanayinde olumsuz etkileyecek gibi duruyor. Bunun çıkış yolu tabii ki ihracat. Ne kadar çok şeyler ihraç edilirse Türkiye'ye katma değer sağlanırsa bu konudaki çıkışta rahatlayacak açıkçası. Gelelim çok sorulan Altay konusuna. Şimdi Altay'ın en büyük tıkandığı konu biliyorsunuz motor sistemleri grubu. Bir motor var bir de o motorun oluşturduğu gücü araca işte paletlere kuleye aktaran bir transmisyon yani güç aktarım sistemi. Bu konuyla ilgili Türkiye Almanya ile çalışacaktı. Fakat işte Türkiye'nin Suriye'deki bu zeytin dalı operasyonu olsun diğer operasyonları sonrasında Açıkçası kapalı bir ambargo uygulanıyor ve Almanya bu motor sistemlerini transmisyonu vermiyor. Türkiye'de bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Güney Kore ziyaretinde rotayı Güney Kore'ye çevirdi. Ee, bu konuyla ilgili ön mütabakatın arkasından Güney Kore Savunma Sanayi Başkanlığı ve bizim Türk Savunma Sanayi Başkanlığı arasında önümüzdeki günlerde bir anlaşma imzalanacak. Halen bu konuyla ilgili video konferansların yapıldığını ifade etti İsmail Demir. Ve sonrasında ilk etaptaki belki de bu ilk partinin, Altay Partisi'nin e, transmisyon ve motorları Güney Kore'den alınacak gibi duruyor. Fakat bu konuda alternatif koymaya çalıştıklarını ifade ederek son bu motor konusundaki gelişmeleri de İsmail Demir paylaştı. Öncelikli olarak e, Altay ile ilgili olarak bin beygirlik motorun... E, tasarımının tamamlandığı, çalıştırılmasının yapıldığı, transmisyonun tamamlandığı ve bu konuda uzun testlerin başladığını ifade etti. İkinci aşama 1500 beygirlik motor. İşte bu 1500 beygirlik motor 6 ayda kullanılacak olan motor. 1500 beygirlik motorun da çalıştırıldığını, transmisyonun ise entegre aşamasında olduğu, 1-2 ay içerisinde transmisyon sisteminin motora entegre edileceğini ve birlikte testlerin, devam edileceğini ifade etti. Tabii bu testler hemen öyle birkaç ayda bitirilecek testler değil. Uzun sürecek testler. Arada işte tasarımlarla ilgili değişiklikler, planlar, programlar yapılacak. Çok ciddi bir süreç. Aynı uçak ve helikopter motorunda olduğu gibi bakalım bu iş nereye doğru gidecek. ben size merak ediyoruz. Umarız en kısa zamanda güç sistemi tamamlanır ve uzun süredir e, sürünceme de bırakılan 6 ayda da bir gelişme olur diye düşünüyoruz. Benim de bir İsmail Demir'e bir sorum daha oldu. Bu da Milli Muharip Uçağın ilk iki prototip için karar verilen Amerikan General Electric yapısı F-110 motorlarıyla ilgili bu motorların aynısı F-16 uçaklarımızda kullanılıyor. Her iki uçağa ikişer bir de yedek motor 5 motor alınacak bu konuda anlaşma tamamlanmış. Herhangi bir testlerde bir sorun olmadığını İsmail Bey söyledi. Şimdi motorun da tabii aynı Altay Tankı gibi bir alternatifini koymak gerekiyor. Bu konuda da ilk aşamanın tamamlandığı ikinci aşama içinde ihaleye Çıkıldı. Teklife çağrı dosyalarının verildiğini belirtti İsmail Bey. Motor konusunda biliyorsunuz Türkiye'de bunun e, koordinasyonu TR Motor tarafından gerçekleştiriliyor. Bir tarafta %46'sı General Electric'in olan Tİ var. TUSAŞ Motor Sanayi Tİ. Tİ'nin de kendi özgün ürünleri var. E, bir başka oyuncu... Kale ARGE, Kale Darge biliyorsunuz KTC 3200 motorlarını yapmıştı. Bu üç imalatçıyı bir araya getirerek bir konsorsum kurarak bu projenin ikinci aşaması konusundaki çalışmaların sürdüğünü ifade etti İsmail Demir. Ortak bir yol haritası çıkartacaklar. Hep beraber el ele bu e, milli Muharip uçak konusundaki motorun Gelişmeleri gerçekleştirecek. Yani diyor ki İsmail Bey bu motor 3-4 parçaya bölünmez. Tasarımı da çok önemli, imalatı da çok önemli ve bu konuda birlikte hareket edilerek milli bir jet savaş uçağı motoru konusunda adım gerçekleştirilecek. Benim devam eden sorum ise Hürjet için seçilen General Electric'in F404 motorlarıyla ilgiliydi. Bu konuyla da ilgili herhangi bir kısıtlamanın olmadığını ifade etti İsmail Demir. Gerekli garantilerin alındığını ifade etti. Ve uçak yavaş yavaş biliyorsunuz bu yıl imalatı başladı uçağın. Ve bununla ilgili de yavaş yavaş motorların temini ve arkasından ilk uçuş ve sonrasında da yer testleri için çalışmaların devam ettiğini İsmail Demir vurguladı. Bir başka konuda geçtiğimiz günlerde Bakan Varank'ın ziyaret ettiği TUSAŞ'la ortak şirket Mekatronik TR'nin geliştirdiği Atak helikopteri için 129 için burun topu projesi. genel olarak baktığınız zaman atakta 3 ana parça yurt dışından geliyor. Bunlardan birincisi motor ki hatırlayacaksınız Pakistan'a ihracatta Türkiye izin alamamıştı ve 4 yıldır da sürünceme de bu konu. İkinci konu iniş takımı, üçüncü konu da burun topuydu. 20 milimetrelik top. Bu 20 milimetrelik topun Türkiye'deki üretimi tamamlanmış durumda. Bu önemli bir aşama. İnş takımları konusunda da çok önemli gelişmeler var. Bunu da halledip bir tek motor mevzusu kalacak. Ee, ama görünen o ki, e, biraz da kulis bilgisi verelim. Pek Pakistan'la bu T129 işi olmayacak gibi duruyor. Çünkü Amerika bunu satmıyor. Amerika Birleşik Devletleri kendi AH1Z'leri de Pakistan'a satmak için anlaşmıştı ama sonra gelişmeler sonrasında bu satışı durdurmuştu. Öbür taraftan Türkiye'nin de satışına engel alıyor. İşte Çin'den Z-10 alınır mı Pakistan için ne yapılır mı bunları göreceğiz. Alternatif bir yolla çıkılabilir mi? Şu an bunlar soru işaretleri ama görünen kısa vadede Pakistan'a bir ihracat yapılamayacak konusunda. Malum Filipinlere satış yapıldı. Ekipler geldi uçuş eğitimlerini tamamladılar. E-2 helikopter hazır. Muhtemel bu Aralık ayı içinde de Filipinlere bu helikopterlerin teslimatını göreceğiz gibi duruyor. İsmail Demir mühimmatlara da değindi. Atmaca'da teslimatın başladığını söyledi. Akya'da eğitim torpidosu biliyorsunuz Roketsan'ın geliştirdiği eğitim torpidosunun tamam olduğunu normal torpidonun da envantere 2022 önümüzdeki 202 yıl içerisine gireceğini ifade etti İsmail Bey. Dikey atış konusunda da e, e, muhtemel gemiler e, şu an dedi. Görevde olduğu için bunun entegrasyonunu yapamıyoruz ama 2022'de dikey atış ki çok önemli bir şey gemi platformları için bunların entegre edilmesi gerçekleştirilecek ve bu dike atışta da kullanılacak olan füzenin hava savunma sisteminin siper olacağının altını vurgulamış durumda İsmail Demir. Çip krizine de değindik malum otomotiv sektörü çok derin etkileniyor ama çip krizi henüz şu an e, savunma sanayimizi vurmamış durumda. Stokların iyi ve teminin gerçekleştirildiğini İsmail Bey söyledi. E, çip konusunda yatırım konusunda adım atılması gerektiğini ama bu yatırımların milyar milyar dolar oldun. Örneğin Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir yatırımı var. Bu yatırımlar öyle 300-500 milyon dolar değil, 16-17 milyar dolardan başlayan muazzam paralar. Ama bu konuda da bir adım atılırsa gelecek açısından önem arz edeceğini İsmail Bey söyledi. Milli Datalink projesi hakkında bilgi verdi. Bu projenin sürdüğünü söyledi. Ve tabii ki çok merak edilen konulardan bir tanesi de Ramjet. Ramjet'i TÜBİTAK SEGE yapıyor. Ve yanında da Roketsan var. Birlikte çalışıyorlar. İlk bu at şeylerle ilgili çalışmalarla ilgili haberleri önümüzdeki günlerde verebiliriz. Kulağınız bizde olsun dedi İsmail Bey. Evet İsmail Demir savunma sanayi başkanı, profesör doktor. Son gelişmeler hakkında verdiği bilgiler bunlar. Benim de Antalya'dan anlatacaklarım sizlere bunlar. Hepinize iyi günler, iyi hafta sonları dilerken detaylı havacılık savunma haberleri Tolgozbek.com'da. lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl tuşuyla da bizlere destek verirseniz çok mutlu oluruz. Bizleri aynı zamanda sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Bu arada da Telegram kanalımızı unutmayın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.